Astrokozmo'dan herkese merhaba, eğitim videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Venüs gezegenini inceliyor. Venüs'ün doğasını, üzerimizdeki genel ve karmik etkilerini inceliyoruz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Sevgi ve güzelliğin gezegeni Venüs'le giriş yapalım. Venüs, sevgi ve ilişkiler gezegenidir. Ayrıca para ve parasal değerleri göstermektedir. Evlilik, ortaklık, fiziksel güzellik, sevdiğimiz şeyler, kadınlar, lüks yaşam anlamına da gelmektedir. Ve erkeğin partnerini ya da partneriyle olan ilişkisini gösterir. Genel anlamda Venüs sevgiyi yaşama biçimimizdir. Venüs güneşten en fazla 48 derece uzaklaşabilir. Bu yüzden Venüs burcumuz güneş burcumuza göre komşu burçlardan biri olacaktır. Yani Venüs en fazla 2 burç atlayabilir. Ayrıca Venüs'ün hareketi diğer gezegenlerin aksine saat yönündedir. Dolayısıyla Mars'ın hareketinin saat yönünün tersinde olmasıyla belki de bu yüzden biz insanların doğası kadın ve erkek olarak birbirinden farklı ve farklı şeyler düşünüyoruz. Venüs'ün de ayın olduğu gibi evreleri vardır. Ay doğurganlığı temsil ederken Venüs'ün evreleri de kadının dişiliğini, yumurtalıklarını, üretim gücünü, ilişkilerindeki cinselliğini, fiziksel anlamda denge sistemini göstermektedir. Ayrıca saçlar, cilt, yüz ve hormonları temsil etmektedir. Venüs aynı zamanda gençlik zamanlarımızı da anlatmaktadır. Çocukluktan çıkıp ilk flört ettiğimiz zamanlar, aşık olduğumuz zamanlar tamamen Venüs ile alakalıdır. Bunların dışında zevklerimiz, keyif aldığımız konular alışkanlıklarımızı göstermektedir. Bir kişiye en iyi hediyenin ne olduğunu anlamak istiyorsanız Venüs burcuna bakmanız yeterlidir. Böylelikle onun hoşuna gidecek hediyeyi rahatlıkla seçebilirsiniz. Venüs güneşi 8 yılda bir yakalar ve birbiriyle aynı burçta olur. 8 yıl içerisinde Venüs 5 kez retro yapar ve bu şekilde güneşin etrafında 5 kez tur atmasıyla pentagram işareti çizer. Retro süresi yaklaşık 42 gündür ve durağan kalma süresi ise 12 gündür. Genel olarak 100 kişiden 7 kişinin haritasında Venüs'ü retro konumundadır. Bu yerleşim oldukça kişileri zorlayan bir yerleşimdir. Bu yüzden Venüs retro iken kişilere evlilik ve ameliyat önerilmez. Venüs genel anlamıyla para, ilişkiler ve sevdiğimiz şeyleri anlattığı için duygusal konularda ve para konularında bazı gecikmeler yaşayabiliriz. Ya da sevgiyi nasıl ifade edeceğimizi çok iyi bilemeyebiliriz. Haritasında Venüs retro olan kişiler, çevresindeki kişiler tarafından ne kadar sevildiğini anlamayabilir. Duygularınız saklama, Aşk acısı çekme, unutulmayan bir sevgili veya acı bir kayıp kişilerin hayatında derin izler bırakacak nitelikte olabilir. Böylelikle sevgisini anlatmakta zorlanır ve ilişkilerinde genel olarak problem yaşarlar. Bazen kişiler boşansa da eski eşe geri dönebilir ya da eski bir partnerle bir ilişki içerisine girebilir. Yani burada ilişkiyi tam olarak bitirememe durumu vardır. İlişkiler ne biter ne de birlikte olabilirler. Ayrıca bu kişiler için yeni birini sevmek ve ona alışmak çok zor olur. Kendisini karşı tarafa açarsa duygularının kullanılacağını, onunla alay edileceğini veya kendisinin ezileceğini düşündüğü bazı takıntılar geliştirebilir. Venüs Retrosu bazı kişilerin hayatında maddi sorunlar, kısıtlamalar ya da maddi kaygılar şeklinde çalışabilir. Para kazansalar bile başkalarından kaynaklı bazı aldan ve kayıplar yaşayabilirler. Venüs'ün retro olanlar birkaç evlilik yapabilir ya da hiç evlenmeyebilir. Çünkü büyük bir aşk ve sevgi hissetmeden evlenmek istemezler. Bu yüzden aşık olabileceği kişiyi aramaya devam ederler. Ve bazen bu kişi onların yakınında bile olsa fark edemeyebilirler. Bu aksamalar orta yaşlara kadar devam eder ve zaman ilerledikçe kişilerin harita potansiyeline göre retro etkileri azalır ya da tamamen ortadan kaybolur. Venus Retrosu olanların diğer yaşamlarında bir aşk yaşadığı veya eşini çocuğunu bir sevdiğini zamansız kaybettiği ruh bilgisi ve deneyimiyle bu dünyaya geldikleri söylenir. Bu yüzden bu hayatta onda iz bırakan bu kişiyi arama duygusuyla ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Yanlış ilişkiler içerisine girebilir ya da iyi olacak bir ilişkiye sırtını dönebilir. Ayrıca bu dünyada sevdiklerini kaybetme korkusu yaşarlar. Diğer hayatlarında maddiyat ve ilişkileriyle ilgili konuları tamamlayamadıkları için bu hayatta yaralı ruh olarak dünyaya gelirler. Ve bu yüzden farkında olmadan bu tarz yaşam senaryolarını hayatlarına çekerler. Haritanızdaki Venüsün açılarına göre pilotonik aşklar yaşayabilir, bazı olumsuz açılarında ise cinsel problemler de yaşayabilirsiniz. Genel anlamda kısaca Venüs retrosunu özetleyecek olursak, kişiler kendine özgü toplumsal ve duygusal değerler geliştirebilir, kendini fazla önemseyebilir ve megaloman olabilirler. Ayrıca çekindikleri için insanlardan uzak durmak isteyebilirler. Bu tarz durumlar haritanızda Venüs'ün Güneş'le çok yakın bir durumda yerleşmesiyle de ortaya çıkabilir. Çünkü Güneş'e yakın olan gezegen Güneş'in ışığından görünmez ve enerjisini kaybeder. Haritalarında Retro-Venüs ve Yanık-Venüs dışında açı almayan bir Venüs varsa yine buna benzer bazı problemler yaşanabilir. Biliyorsunuz ki astrolojide bir gezegen toplamda 5 majör açıdan birini yapmıyorsa... O gezegene açısız gezegen denilir. Ve haritalarınızda Venüs eğer açı almıyorsa daha utangaç, duygusal gelgitler yaşayan, sosyal ortamlarda adaptasyon sorunu yaşayan biri olabilirsiniz. Yalnız olmasanız da yalnız hissedebilir. istenmediğinizi, sevilmediğinizi düşünebilirsiniz. Sadece kariyer odaklı olup sevgi ve aşk konularından uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Ya da tam tersi kendinizi ilişkilerinizde ispatlamak isteyebilirsiniz. ]bilir, birden fazla ilişki içerisinde bulunabilirsiniz. Evet bugünkü eğitimimizden sonra haritalarınızdaki Venüsün yerleşiminden kendinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda Venüs burçlarda konusuyla tekrar birlikte olacağız. Bu eğitimi kaçırmamak ve önceki eğitimlere ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.